Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, Hatırlarsınız arkadaşlar sunucumuz vardı ee, Arkadaşlar şimdi Burada en son kayıt sistemini yapmıştık Bakın kayıt oldu arkadaşım Hatta geldi buradan Bakın aynı şekilde da kayıtını yaptırdı ee, Şimdi arkadaşlar bugün sunucumuzun kurulumunu yapacağız şu akşam arkadaşlar çok geç için saat büyücü çekebildim yani hemen bunu aktım şimdi arkadaşlar ilk önceki bir, bir bunun paneline girelim bir panele girelim bakalım MCAT'ın bu olması lazım aynen STAT SDH. arkadaşlar STAT'te ben sadece gittim sadece sunucumu kurdum o kadar yani öyle çok bir şey olduğunu sanmıyorum zaten EST'te arkadaşlar. Bakın. Bu arada ben şuradan invite'ımızı da yapalım. Bakın EST başka bir bot değil. Bu arada arkadaşlar yani ben eee elle kurmanız tarifini hem böyle deneme amaçlı sunucu kurmasınız. Elle kurmanızı yani şöyle söyleyeyim. Mesela bakın Business Games Sports falan bunların hepsini elle kurun tek başıma. Böylece ben Bakın estiatımıza geldi. Şimdi Arkadaşlar kayıtsız diye Estiat burada bot olduğu için arkadaşlar bunun botrolü var ya Estiat diye şimdi, Bu olmasa, burada, yani genelde gözükmez Arkadaşlar bu Bak. Bak şimdi Bakalım şunu biteneceğim Arkadaşlar merak ettim Kayıt estiat Hmm. o zaman arkadaşlar şöyle yapın he dur burası ee, o zaman arkadaşlar şöyle e, ben bunu bollerimden kaç aldım şimdi arkadaşlar bakalım web panelimiz açılmıştır yok hala açılmış arkadaşlar büyük ihtimalle bir çok mu oldu yok arkadaşlar ben bence de şu fc yapın arkadaşlar arasında ayarlanacak bir şey yok mesela bakın Siz arkadaşlar mesela Sevindim davet bu bile yok gibi yani büyük muayen yani sevindim davet vardır yani sen seyte yardım ben bunu bile olacağını sanmıyorum ha bakın varmış seyte önden bakalım web panel bir bakalım ha arkadaşlar panel bakalım yönlendirsin dedi internet sesine bir <gülüyor> MC7 Arkadaşlar ben de açılmasız siz açarsanız ha açılan üye sayısı, toplam üye sayısını kaçıyor. Bu tuya aktif üye rekora sesliye. zaten onların yapması yani yapıyor olması gerekir ki. Bakın isim sistemi falan yüz diyor ama bunu neye Hepsi ha bu mc falan geçirebilir burada. aynen MC7'ye bakın. Mevcutum burası emsiyette oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir sadece estiyete geçelim yani çok uzatmayayım. ST sete ünle, korogum, bu böyle bir sürecek. Bütümüten sunucu kurması lazım ama yani arkadaşlar anladım. ya yani size şunu söyleyeyim anladım derken arkadaşlar bakın şimdi estiyet ee, şimdi arkadaşlar bakın bunu kurdu mesela sessiz sıfır diyor ya ben buraya girdim ee, Burasının sessiz bir olması lazım da uzun olmadı He arkadaşlar buradan kadar bir kendinize ayarlıyorsunuz arkadaşlar ee, Mesela üye, üye sayısı 9000 yapalım bakalım kaydet 9000 yapalım Bakın burası değişmedi hala Bütün arkadaşlar o bir sene sonra bot kendine O yüzden e, Arkadaşlar o zaman biz yeniden şey devam edelim ha bakın bir oldu Şimdi Arkadaşlar o zaman bu video buraya kadar olsun bir kadar görüşürüz bay bay